Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bütün savunma sanayi veya askeri film merakları gibi ben de dün gece Netflix'te ilk sezonu yüklenen Yakamoz S245 dizi filminin böyle birkaç bölümünü arka arkaya izledim. Benim açımdan hem bir bilim kurgu olması hem de ilk defa böyle bir denizaltının da başrolü oynaması açısından ilginç bir deneyimdi. Tabii ki sevenler olacak, sevmeyenler olacak dizi filmi. Onu yorum olarak aşağıya yazarsanız. E, dizi filmin başrollerinde iki önemli e, oyuncu var. Biri Kıvanç Tatlutu, diğeri de Anadolu Kartalları filminden tanıdığımız Özge Özpirinççi. Ama benim açımdan başrolünü oynayan bu dizi aslında... Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli denizaltılarından ay sınıfı denizaltıydı. Şimdi bu videoda biraz denizaltıya bakacağız. Ay sınıfının özellikleri neler? Nasıl modernize edilmiş? Türkiye'nin savunma sanayi açısından denizaltı altyapısı nasıl? Hangi projeler yurt dışına ihraç edildi? Ve gelecekte ne tür projeler yapılacak? Bunları beraber irdeleyeceğiz. Videonun sonunda da beni çok etkileyen denizaltıyla ilgili iki filmi size anlatacağım. Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli denizaltılarından biri de A sınıfı. Alman Kiel Tersanesi'nde ilk 3 A sınıfı denizaltı üretilmeye başlanıyor. 1974, 75 ve 77'de arka arkaya Atılay, Saldıray ve Batıray denizaltıları Türk Deniz Kuvvetlerine katılıyor. Arkasından İzmit Gölcük Tersane Komutanlığı 1979'da Yıldıray 83'te Doğanay ve 1988'de de Dolunay denizaltılarını Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediyor. Ay sınıfı denizaltılarda 4 adet Alman MTU şirketinin üretimi dizel makine var. Bunlar toplam 4600 beygir güç üretiyor ve üretilen bu güç de tek pervaneye aktarılıyor. Boy olarak denizaltının uzunluğu 61.2 metre. Satıhta maksimum ağırlığı 980 ton. Dalışta ise aldığı tabi suyla birlikte bu ağırlık 1185 tona çıkıyor. Satıhtaki süreti saatte 11 nat daldığı zaman saatte 22 nat hızla ilerleyebiliyorlar. Denizaltının menzili ise 7500 deniz mili. İçinde 49 personel görev yapıyor. 9 subay, 25 as subay, 2 uzman erbaş ve 3 er erbaş. Bu denizaltının mürettebatını oluşturuyor. Silahlarına baktığımız zaman 8 adet 533 milimetrelik torpido tüpü denizaltıda mevcut. Denizaltı aynı zamanda 14 adet Alman AEG SST veya 8 adet Amerikan Mark 14 veya 23 torpidoları taşıyabiliyor. Halen hizmette olan denizaltılar Batıray, Yıldıray, Doğanay ve Dolunay. Tabii bir elinizdeki silahı ne kadar iyi modernize ederseniz, sistemlerini ne kadar güncel tutabilirsiniz o kadar etkili bir silah haline geliyor. Ve bu tür işte gemilerde olduğu gibi, uçaklarda olduğu gibi, tanklarda olduğu gibi denizaltılarda Türkiye'nin özgün mühendislik çözümleriyle modernize ediliyor. Bu modernizasyondaki ana yüklenici şirket ise STM. 1991 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı o zamanki ismiyle, şu anki ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde yer alan STM şirketi, özellikle denizcilik konusunda çok ciddi bir mühendislik altyapıya sahip. Son zamanlarda da zaten STM'nin ismini geliştirdiği, insansız hava aracı sistemi kamikaze drone sistemleriyle oldukça sık hem Türkiye'den hem de yaptığı ihracatla yurt dışından duymaktayız. A sınıfıyla birlikte STM ilk defa denizaltı modernizasyon pazarına bir adım atmış oluyor. A sınıfında elektronik destek, hücum ve seyir periskopları, atalet seyir sistemi modernizasyonu gibi çok önemli modernizasyonlar gerçekleştiriliyor. Ve bu iki denizaltıya uygulanan modernizasyonla birlikte gerçekten Türk Deniz Kuvvetleri hem hizmet ömrünü uzatmış oluyor denizaltının hem de geliştirilen teknolojiler bir sonraki projeler için de çok önemli temel oluşturmaya başlıyor. Halen STM'nin Türk Deniz Kuvvetleri için devam ettirdiği modernizasyon projeleri arasında 4 adetlik... Preveze sınıfı denizaltı projesi yer alıyor. STM bu projede ana yüklenici durumunda. STM'nin bir başka önemli projesi ise Türkiye'nin milli denizaltı projesinde en önemli aşama olan havadan bağımsız tahrik sistemli yani reis sınıfı yeni tip denizaltı projesi. Burada da STM'nin çok önemli bir görevi var. Bu kapsamda STM dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği Denizaltının torpidalarının bulunduğu baş kısmı yani Section 50'yi üretiyor ve ilk üretim 2021'de tamamlanarak STM tarafından teslim edilmiş durumda. Bunlarla birlikte STM'nin geleceğe bakan sıfırdan tasarlanan bir başka projesi de STM 500 adını taşıyor. İnsansız Su üstü ve su altı sistemleriyle birlikte oluşturulacak bu milli denizaltı projesi de gerçekten dünyadan büyük ilgi çekmiş durumda. STM-500 sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. 18 kişilik mürettebatı var bu denizaltının ama bu 18 kişiye ek olarak 6 kişilik özel kuvvetler ekibi de denizaltıda yer alacak. Denizaltı 30 gün boyunca görev yapabilecek, 250 metre derinliğe kadar inebilecek. 4 adet torpidosu atışa hazır bir şekilde torpido kovanlarında yer alıyor. Ayrıca toplam 8 adette ağır torpido veya güdümlü füze atabilecek. Biliyorsunuz son zamanlarda işte Akya veya e güdümlü e atmaca gibi yeni nesil füze çalışmaları Türkiye'de devam ediyor. Akya bu STM500 için önemli bir adım olabilir ve aynı zamanda da e atmaca füzesinin İleride şimdi önce gemi üzerinden atılan versiyonu geliyor. Daha sonra karadan atılan ve ilerleyen dönem içerisinde denizaltıdan kapsülle suyun yüzeyine kadar gelip oradan ateşlenerek giden çalışmalar yapıldıkça da bu füze çeşidi muhtemel STM500'ün ana silahlarından biri olacağını tahmin ediyorum. STM500'ün azami hızı saatte 18 nat, intikal hızı ise saatte 5 nat. Menzili ise 4000 deniz mili olarak planlanıyor. Şimdi bu projelerde STM ana yüklenici olarak projelerde önemli bir güce sahip ama tabi altında Türk savunma sanayinde çok güçlü şirketleri yer alıyor. Bu şirketlerden biri de Havelsan. Havelsan yeni tip denizaltı için denizaltı bilgi dağıtım sistemi geliştiriyor. Ayrıca savaş yönetim sistemi de Havelsan tarafından geliştiriliyor. Bu tür projelerde Havelsan sadece yazılım veya donanım değil, tüm sistemin entegrasyonunda da görev yapıyor. Havelsan tarafından geliştirilen bir başka sistem ise SEDA sistemi. Bu sistem eksiksiz bir sualtı taktik resmi oluşturulması için sonar ve sensörlerden gelen verileri en hızlı ve doğru şekilde işliyor. Bir başka şirketimiz ise Türk Savunma Sanayi'nin en büyük şirketlerinden Aselsan. Aselsan yeni tip denizaltı için entegre haberleşme uydu sistemleri geliştiriyor elektronik destek sistemleri geliştiriyor ve aynı zamanda denizaltının alarm ve anon sistemleri de Aselsan tarafından yapılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı bu sistemler, elde ettiği tecrübeler Türk Savunma Sanayi'nde işte STM, Havelsan, Aselsan gibi şirketlerimize geri dönüş olarak geliyor ve ürün daha da mükemmel hale geliyor. NATO içerisinde zaten Türk Deniz Kuvvetleri aktif olarak görev yapan, Zorlu görevleri başarıyla yerine getiren çok önemli bir unsur. Ve tabi ki Türk Deniz Kuvvetleri'nde kullandığı sistemler dünyada dikkatle takip ediliyor. Ve bu sistemler özgü mühendislik çalışmaları ihracat olarak Türkiye'ye geri dönmeye başlıyor. STM'nin aldığı en önemli projelerden biri de Pakistan donanmasının denizaltı modernizasyonu. Pakistan donanmasında Fransa'da imal edilmiş... Agosta 90B Halit sınıfı denizaltılar bulunuyor. 2016 yılında STM bu ilk denizaltı projesini Pakistan'da kazandı. STM ile birlikte Türk Savunma Sanayi şirketleri aslında ihaleye o denizaltının üreticisi de girmesine rağmen daha etkili çözümler, daha özgün yapı ve tabii ki daha düşük fiyatla girerek bu ihaleyi alma başarısı gösterdiler. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde de ben bir video paylaşmıştım. Bu videoda da Agosta 90B denizaltısı Pakistan'ın envanterinden çıkmış bir gemiye torpido atışı gerçekleştirerek tatbikatta bu gemiyi batırmıştı. İşte bu geminin yazılımı, sistemleri ve bunun gibi birçok böyle yeni nesil sistemleri de başma başlamak üzere anonlanan yükleniciliğinde Türk savunma sanayinin ürünlerini taşıyor. Bu da gerçek bir bu çalışmalarında bir testi olmuş durumda. Gelelim videonun 3. ve son bölümüne. Beni en çok etkileyen denizaltı filmlerinin başında 1981 yapımı Alman Das Boot filmi geliyor. Bu film özellikle de böyle Almanca dinlediğiniz zaman inanılmaz insanı etkiliyor. 2. Dünya Savaşı'nın böyle en ateşli günlerinde Almanların biliyorsunuz denizaltı güçleri savaşın ilk aşamasında 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen silahların başında geliyordu. Ama sonra Yavaş yavaş etkinliğini kaybettiler. Denizaltının e, okyanustan başlayıp Taraa girmesi, oradaki işte e, yük gemilerine saldırması, daha sonra bir mukribin bu denizaltıyı sıkıştırması gibi böyle gerçekten çok uzun 210 dakikalık 3 saate aşkın bir film ama temposu o kadar yüksek ki. Çekimleri o kadar iyi ki, oyunculukları da gayet iyi. İnsanı böyle bir farklı bir dünyaya doğru götürüyor. İkinci beni etkileyen Denizaltı filmi ise Amerikan filmi 1990 yapımı Kızıl Ekim, Red October). İki büyük oyuncu var, Sean Connery ve Alec Baldwin. İkisi de gerçekten oyunculuklarını konuşturuyor. Soğuk Savaş'ın o böyle zorlu günleri içerisinde bir Sovyet denizaltısının Amerika'ya iltica hikayesini anlatıyor. Zaten romanından da anlaşılacağı gibi bu romanın yazarı da Tom Clancy. Onu senaryolaştırmışlar, filme aktırmışlar. Temposu çok yüksek. Biraz böyle denizaltıların nükleer tarafını anlatan gerçekten çok ilginç bir film. Meraklıysanız bu alanlara bu iki filmi de seyretmenizi tavsiye ederim. Evet. Netflix'teki Yakamos S245 dizisi ve tabii korun bence başrolünü oynayan A sınıfı denizaltıdan girdik. Türkiye'nin savunma projelerindeki denizaltılar konusunda yapılan çalışmaları biraz inceledik, ihracata baktık ve en sonunda da denizaltı filmlerinde şöyle bir teğet geçtik. Umarım bu denizaltı videosunu beğenmişsinizdir. Detaylı savunma ve havacılık konusundaki haberlere tolgozbek.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Bizlere sosyal medyadan da bizleri takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve özellikle de diziyle ilgili yorumlar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.